Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Umarım sesimi alıyorsunuzdur. Bugün e, bir konuyu ele alacağız. Astrolojide doğum haritalarında rektifiye işlemi. Yani bu rektifiye nedir? Rektifiye nasıl olur? Ne yapılır? Çünkü birçoğumuz arkadaşlar ne yapıyor? E, doğum saatimizi bilmiyoruz ve doğum saatimizi bilmediğimiz zaman doğum haritasını çıkartmayı alakalı bazı problemler yaşıyoruz. Ve bu problemlerden ötürü de e, ne oluyor? Yeteri kadar doğru tespitler yapamıyoruz. ve Dolayısıyla da doğru tespitleri yapabilmemiz için arkadaşlar doğum saatini bilmemiz gerekiyor. Ve doğum saatini sadece nasıl yapabiliyoruz? Rektefiye işlemi yaparak doğru doğum saatini e, buluyoruz. Evet. Sevgili e, Hatice, benim yeğenim kendisi, astro mühendis. E, şimdi canlı yayınımıza katılacak ve rektefiye ile alakalı bize bir... Evet. Ay. Hatice. Merhaba. Merhaba Hatice. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Dayı mı diyeyim. Arif, Arif hocam desem daha doğru olur. Astroloji zahmeti aslında. Fark etmez. Ben seni kısaca tan tanıtayım. Ee, arkadaşlar e, Hatice benim yeğenim. Kendisi aynı zamanda bir makine mühendisi ve çok ciddi anlamda bir astroloji meraklısı. Geçen yıl bu e, biz bir kurs açmıştık ve açtığımız bu kursta e, Hatice e, asistanım olarak girdi ve e, daha sonra o kursun üzerine çok ciddi anlamda bilgi birikimi ekledi. Kendisini geliştirdi ve kendisini o derece geliştirdi ki bazı konularda benim bilgimin de ötesine geçti. Ne demişler? Boynuz kulağa geçermiş. Ve boynuz kulağa geçince eee Özellikle bazı kendisi de mühendis olması nedeniyle astrolojinin böyle daha teknik konularıyla alakalı daha fazla ilerledi. Çünkü astrolojinin iki kısmı var. Kendisi ne kadar bir balık, balık burcu olsa da yani sezgilerinin yüksek olsa da şöyle bir durum var. Astrolojinin o teknik ve matematiksel konuları da var ve bu matematiksel konuları e, herkesi sarmıyor. Ama sizde bir mühendislik kafası varsa o mühendislik kafasından ötürü arkadaşlar ne oluyor ee, bu teknik konuları daha iyi sardırabiliyorsunuz. Hatice astrolojinin aşağı yukarı en ileri e, seviyelerine geldikten sonra yani tabii ki astrolojik bitmek bilmeyen bir derya hani ben en iyi astro'nun demek kadar e, metanesiz bir laf yok ya da işte e, ben astrolojide her şey biliyorum demek mümkün değil e, sadece Zaten ne kadar ilerlerseniz o kadar fazla derin olduğunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla da astrolojide arkadaşlar e, belli bir seviyeye geldikten sonra ele alınabilecek, öğrenilebilecek bir konudur rektifiye işlemi. Hatice rektefiye nedir? Bize biraz bahsedersen ve rektifiye lüzumu nedir? Yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır? E, rektifiye nedir? Anlatır mısın bize? Şimdi öncelikle ben e, Muhittin Arabi'nin bir sözüyle başlamak istiyorum sözüme. E, i̇nsan uyanana kadar insan gezegenlerin tesiri altındadır. Uyandığı zaman ise gezegenlere tesir etmeye başlar diyor kendisi. E, ben de yaklaşık astrolojiye başladığımdan beri e, kökeninin matematiğe dayanı olduğunu öğrendiğimde daha da çok merakım arttı açıkçası. Astrolojiye. Şimdi bunu bununla beraber aslında insanların burçları yoktur. Bu şekilde başlamak istiyorum. Herkesin kendine has, kendine özel doğum haritası vardır. Bu doğum haritasını da tek bir burcu indirgemek ne kadar doğru onu tartışmak gerekir. Çünkü bizim e, ben işte balık burcuyum dediğimde aslında benim doğum anında e, dünya merkezinden gökyüzüne baktığımda güneşin balık burcunda olduğunu aslında bunu ifade etmiş oluyoruz. Ama ...kişinin bir tane güneş burcu yok. Şimdi... E, ...biz bu zodyak çemberinde... işte <gülüyor> ...hayvanlar kuşağı dediğimiz... zodyak çemberinde, kader çemberi de diyebiliriz... ...ya da doğum haritasını... ...12 parçaya ayırıyoruz. Bu 12 parçada... ...her biri 30'lar derecelik... ...12 tane burçtan ibaret. Güneş de her gün... ...birer derece, birer derece ilerliyor. Ama sadece güneş yok tabii ki... ...bu büyük sistemde... Güneş, Ay bununla beraber 3 tane klasik gezegen, 7 tane klasik gezegenimiz olmak üzere 3'te de jenerasyon dediğimiz gezegenlerimiz olmak üzere toplam 10 tane gezegenimiz var. Ve bunların her biri bu zodyakta derece derece her birinin hızları da farklı olmak üzere e, seyirlerine devam ediyorlar. Ve dolaştıkları burçların özelliklerinde bizler varoluş aleminde kendi karakterlerimizle açığa çıkarıyoruz. Yani aslında onlar bir gösterge ama dolaştıkları burçların etkilerini bizler insanlar açığa, enerji olarak açığa çıkarıyor. Yani şimdi olsun. senin heyecanını çok iyi anlıyorum. Evet, biraz Bu arada canlı, çünkü ilk ilk kez canlı yayına katılıyorsun. İlk kez canlı yayına, katılıyor. canlı yayına katılıyorsun. Çok normal. Evet. Şimdi çok güzel özetledin. Astrolojinin ne olduğunu, Muhittin Arabi'nin bu konudaki görüşleri bizim için önemli. Çünkü bu en çok bizim özellikle sıkıntı yaşadığımız noktalardan bir tanesi. Astrolojinin yok caiz mi değil mi? İşte astrolojinin fetvalarına veren tipler var. E şimdi bakıyorsun adam demek ki diyorsun artık yani Muhittin arabi de geçmiş. Çünkü onun bir kitabı var biliyorsun. E, Saatlerinin astrolojisi diye. Astrolojiye zaten e, içine girip baktığımız zaman bir tane hadisi olduğu söylenen bir söz vardır. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir anlamında. Dolayısıyla da işte az önce senin bahsettiğin gibi insanlar gökyüzünde ilk e, zamana geldiğinde yani ilk doğduklarında, varlık alemine ilk çıktığında aldıkları tesir ve enerjiler onların karakterleri ve kişilikleriyle alakalı bize çok önemli bilgiler veriyor. İşte o karakterleri, kişilikleri, dünyada algı algılanış şekilleri hatta onların e, özellikle işte bizim bu ile ilgili ASC dediğimiz bir bölüm var. Ascendant. Aslında e, o zodiak, içen beri e, zodiak zudan geliyor. Zoo hayvan demek. Zodiak da o e, alandan geliyor ama aslında o hayvanlar bir karakteri, bir e, bir durumu sembolize ediyor. Dediğim gibi işte kader o kader çemberi ama Ascendant, exilant exilant İngilizcede kaza demek biliyorsun kader ve kaza olayı o askendanta ortaya çıkıyor yani kaderin ibası o yüzden de zaten bizim e, işte bol harita sistemleri de o bol e, yapılış matematiksel hesabı yükselene göre diğer e, burçlardaki evlere göre oluyor malum hesapları. İşte evet. o kaderin ifası anlamına geliyor. Şimdi o kaderin ifası anlamına gelen askendant bizim için neden önemli ve e, onu biz neden bulmalıyız? Yani burada o askendant ne anlama geliyor? Yani rektifiye işlemi e, neden yapılıyor ve nasıl yapılıyor? Biraz bize bu rektifiye işlemiyle alakalı bilgiler verebilirsen seviniriz. Evet şimdi bu sistem bir bütündür dedik. Sadece güneş ve aydan ibaret değil. Mesela bizi sevgi alma verme biçimimiz Venüs ifade eder. Venüs burcumuz e, bunu anlatır. Ya da iletişimle alakalı, zekalı alakalı konuları Merkür'ümüzle tanırız. Ya da harekete geçme, eylemle ilgili konularımızı bir Mars burcumuzla öğrenebiliriz. Bunların yerleşimlerinin yanı sıra hangi evlerde olduğu da son derece önemlidir. Çünkü biz bunları uyguluyoruz diyelim kişinin Mars'ı oğlakta. Bunu yorumluyoruz. Ama hangi evde da Yani bu hangi yaşam alanında bunu çalıştıracak? bunu Bunun belirlenmesi gerekir. Çünkü e, yani buna ihtiyaç vardır. Ve saat olmadan da asla evlerin yerleşimlerini net olarak bilemeyiz. Peki rektif bir işlemi olmasa mesela ne yapılamaz? Öngörü falan? Öngörü... E, Harika'nın belki yüzde 60-65 e, yorumlanabilir fakat e, diğer kısmını yorumlamak çok zor olacaktır. Çünkü hangi yaşam alanında ortaya çıkacak onu belirleyemez kişi. Yükselen mesela yükselen burcu kişinin hayat motivasyonlarını ifade eder değil mi? Hı hı. Yükselen burç e, birinci evdir. Hay, e, bizim soru başlığımızda da yazdığımız gibi... E, kanal rotası aslında yükselen burçtur. Birinci eve o belirler ve diğer bütün evler e, yer yerine tak diye oturur. Ve yükselenin de bir derecesi vardır hatta. Ha, belki bir derecesinde başlıyor, belki son derecesinde. Kişinin verdiği doğum saati bilgisine göre hatta ay burcu bile yanlış bulunabilir. Neden? Çünkü kişinin verdiği saatte 29 derece akrep burcu vardır belki. Ama saati yanlıştır, belki kişinin e, ay burcu yaya kaymıştır. Yani hem yükselen burcunun değişme ihtimali var hem ay burcunun değişme ihtimali var. Çünkü ay da çok hızlı ilerlediği için malum iki buçuk günde bir e, burç değiştiriyor. Hı hı. Ee, yani burada şunu ilk önce şunu anlamamız lazım. Rektifiye işlemi bizim varlık alemine ilk çıktığımızdaki zamanın belirlenmesi. Yani doğduğumuz anın belirlenmesi için kullanılan yönteme astrolojide rektifiye işlemi deniliyor. Evet. Doğru mu? Evet. Bunu tamam. şöyle de düşünebiliriz aslında. Mesela kişi doğduğu anda e, aslında fi, bir filmi var. Yaşanmış, oynanmış, bitmiş. Onu izlemesi için sadece start'a bas, basması gerekiyor. O start'a, start düğmesine bastığı an kişinin doğum saatidir ve e, rektifikasyon işlemi bunu bulmak için çok önemlidir. Çok da hassas bir konudur ayrıca. Çünkü bu Tüm öngörüler buna göre yapılır. Ee, şöyle söyleyeyim. Hatta güneş burcumuz bizim genelde daha öncelik gibi tanır ama yükselen burcun belirlenmesi daha da önemlidir. Şöyle diyeyim. Mesela 31 güneş 30 gün bir burçta bulunur. Fakat yükselen iki saatte bir değişir. Yani bir karakteri daha belirleyici olmasında yükselen burç daha etkilidir. Hani biz haftalık, aylık, günlük yorumlar yapıyoruz. Ee, Astrolog Arif Aydın web sitesinde, YouTube kanallarında. Özellikle de belirtiyoruz burada hatta. E, öncelikle yükselen burca göre yorumlarınızı okuyun, dinleyin diye. Neden? Çünkü bu karakter üzerine daha belirleyici ve tüm doğum haritası yorumu da aslında yükselen burca göre çıkarılır. ASC, MC dediğimiz noktalar çok hassas noktalardır ve tam saatin, dakikanın belirli olması gerekir bu noktaların tespiti için. Ee, Peki Hatice bu e, rektifiye işlemi için hangi verileri kullanıyoruz? Mesela birisi geldi dedi ki e, ben dedi 3 ile 5 arası doğmuşum ya da 2 ile 3 arası doğmuşum ama işte 2'yi 10 geçe mi doğdum, 2'yi 25 geçe mi doğdum, babam 2'yi 20 geçe doğdun diyor, annem 3'ü işte 5 geçe doğdun diyor. Burada mesela hangi verileri kullanıyoruz ilk yola çıkarken? Şimdi biz ben rektifikasyonu mantığını önce anlatayım. Biz astrolojide gezegenlerin yerleşimleri belirlidir değil mi? Ya da ne zaman hangi gezegenle hangi nasıl açılar yapacağı belirlidir. Bir biz... dakika bir şey daha soracağım. Ee, yani e, mesela önce neyin belirli olmasa gün belli ama saat belli değil. Değil mi? Ya da doğduğum yıl belli değil diyor kişi. Ya da doğduğum gün belli değil diyor. Yok. Biz ile neleri bulabiliyoruz önce? Hani nereden başlayacağız? Günden mi, yıldan mı, aydan mı, saatten gün, mi? E, yok, gün net olarak belli olması gerekiyor. Ve belirli evet. bir saat aralığımız var bizim. Genelde bunu üç saatten fazla tutmamaya çalışıyoruz aralığı. Yani belirli bir üç saat aralığının bilinmesi gerekiyor. Ben evet. oraya. Oraya gelmeden önce kısa bir e, reklifikasyonun mantığını anlatayım, oraya da geleceğim zaten. Tamam. Öngörü yöntemlerinde gökyüzündeki e, gezegenlerin konumlarına ve açılarına göre öngörü yapıyoruz değil mi? Buralarda, evet. buralarda olayları tespit etmeye çalışıyoruz biz aslında. Göstergelerin hepsi belli. Bu gezegen bu burçta bu gezegende şu açıyı yapıyor, hepsi belli. Programlarımız da bunu hesaplamalarla gösteriyor. Ama rektifikasyon işleminde de tam tersi. Burada da geçmişe gidiyoruz. Burada olaylar belli. Kişinin hangi yıl evlendiği, ne zaman çocuk yaptığı, e, ne zaman e, belki ebeveyn vefatı. Yani hayatının hayatıyla ilgili önemli olayları net olarak belli. Tarihleri belli. Bize de zaten gerekli olacak olanlar bu e, verilerin tarihleri. Buradan acaba diyoruz Hangi gö, e, doğru gösterge bu olayları tetiklemiş olabilir ki bu olaylar gerçekleşmiş? Mesela bir kişinin evlilik tarihini biliyor olması, onun evet. doğduğu saati, dakikayı bulma konusunda bize önemli bir veri elde etmemize sebep Evet, oldukça oldu. önemli bir veri elde eder ama burada nikah bilgisi esastır çünkü o ahit anının gerçekleştiği anla alakalıdır. Yine şekli şekilde bir çocuğu doğduysa doğum anının tam saati. Ki bu Türkiye'de biraz e, çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Malum e, hastanelerde verilen yazılan saatler tam dakik olarak yazılmıyor. Bir Almanya gibi çok bir disiplin yok. Geçmişi jenerasyonlarda öyleydi en azından. Şu anki sistem biraz daha iyi ama. Yani şu anki bizim e, hesaplamalarımız gerçek manada e, olayları baz aldığımızda, kişinin hayatındaki olayları baz aldığımızda, kişinin doğum saatini, dakikasını hatta bazen öyle oluyor ki saniyesine kadar net olarak vurgulayıcı bir şekilde bulabiliyoruz. Mesela benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi şöyle, normalde mesela yurt dışında doğmuş danışanların doğdukları saati dakikası kimliklerine yazılıyor. Bu bakımdan onlar daha şanslılar. Evet. Ama Türkiye'de mesela şöyle bir durum oluşuyor. İşte ben öğle ezeninden sonra doğmuşum, sabah ezenine on yarım saat varmış, işte e, inekler sütten yeni gelmişti, e, işte ekim, ekinler yeni ekilmişti, kesimden yeni çıkılmıştı vesaire, hangi bölgede şu bitki yetişiyormuş, hani buğdayları kaldırıyordu plan gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi bunlar aslında dışarıdan mı ilk dinleyince komik gibi geliyor ama gerçekten de <gülüyor> özellikle evet. namaz vakitleri, kişinin evet. doğduğu saat ile ilgili bize çok önemli bilgiler veriyor. Evet, özellikle hiç, hiç unutmuyorum. Bir gün e, birsinin haritasına bakıyoruz, bakacağız ve yine ufak bir işlemi için veri topluyorum ve bu verilerle alakalı en önemli şey de namaz vakitleri. İşte ben dedi doğduğumda babam dedi teravih namazından gelmiş dedi. Annem dedi bunları çok kesin biliyordu ya bakıyoruz bakıyoruz o ta, doğduğu tarihteki e, yastı namazı vaktine ve e, bir türlü o karakteri vermiyor. Meğersem adam hatimle kılıyormuş teravih namazını <gülüyor> ve hatimle kılınca da 2-3 saat de tabii ki e, o öyle olduğunda problem çıkıyor. Şimdi orada zaten e, işte sabah ezanından sonra doğdum ama kaç saat sonra doğdun işte güne arıyordu falan. Bunlar önemli bilgiler. Şimdi inekler sütten gelmişti ya da inekler süte gitmişti, inekleri sütten sağmıştık zamanları. Bunlar da önemli bilgiler. Çünkü Anadolu'da o inekleri bir yerde bir şekilde otlatıyorlar. Güneş hemen battığında geliyor mesela işte. Sağıma giriyor falan filan gibi bir zaman dilimleri var. Hakikaten e, onlar şey yapıyor ama dediğim gibi öngörülere geldiğimiz zaman kişinin oradaki doğum saatinin dakikası bizim için önemli bir e, durum. Ve senin de az önce anlattığın gibi bunların bulunması için kişinin mesela bir evlendiği tarih, işte bir ailesinin önemli birisi, mesela babası vefat etmiştir, annesi hastalanmıştır, çocuğu olmuştur. Ee... Yani burada bir ülkeye gittiği ilk gittiği an yani tarihi ya da önemli, herhangi başına gelen, onu önemli derecede etkileyen bir olay tarihi de olabilir. Yani bunları biz bazı Arap noktalarıyla birlikte çalışıp çok hassas, ince ayarlarla hesaplayarak bulabiliyoruz ancak. Yani bu bayağı da vakit alıyor. Hani öyle bir günde iki günde hesapladım, buldum şeklinde verenlere inanmayın bence. Çünkü ciddi manada emek harcamanız gereken bir çalışma. Güvenmediğiniz kişilerden bence bu konuda danışmanlık almayın. Zamanınız da boşa gitmesin. Evet. Yani e, burada doğum saatinin Dakikasının hesaplanması ancak rektefi işlemiyle olabilir ve bu rektefi işlemi de uzun süren bir işlem, çok çaba gösterilen bir işlem. Dolayısıyla da e, doğum saatinizin belirli olması sizin yükselen burcunuzun tespitinin ne olduğunu konusunda bize önemli bir bilgi veriyor. Çünkü ben iki ile dört arası doğdum dediğiniz zaman, ben bir ile üç arası doğdum dediğiniz zaman, sevgili seyirciler, çok siz burcunuz, yükselen burcunuz akrep mi, yay mı bilemezsiniz. Hani evet. Biz biliriz de kabaca e, ama e, siz bilemeyebilirsiniz. İşte birisi e, terazidir, birisi akreptir, tutmaz. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum, bizim öğrencilerimizden bir tanesiydi aynı zamanda hatırlarsın sen de. Evet. O bana ilk olarak danışman olarak gelmişti. Hanımefendi adını tam şu an hatırlayamayacağım. Meryem Hanım'ıydı, evet. Yani ona demişler ki yükselen başak demişler. Ya Bakıyorum bakıyorum ne tipinde başak var, ne davranışlarında başak var, ne hiçbirisinde bir şeyinde başak yok. Hiçbir evet. şeyinde başak olmadığı halde e, rektefiye yaptık deyip de e, bu şekilde yanlış rektefiye derde olabiliyor. Burada evet. sizin özellikle yükselen burcunuz tespiti haritanın doğru yorumu bakımında yüzde ellisidir haritanın. Doğru mu? Evet. Yani yükselen çok, çok önemli. O yüzden de rektefiye yaptırmanız sizin için çok önemli. Bir de haritada e, aradığınız böyle çok ince şeyler varsa eğer ince konular o ince evet. konularda dekanatlar dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Yani senin yükselen burcunun derecesi orada bize başka ince bilgiler veriyor. Ayrıca yine oradaki yükselen burcun derecesinde Sabit yıldızlar konusu da e, önemli. Ayak ee, noktaları da aynı şekilde. Çok hassas noktalar. ASC, MCD, SC bunların hepsi oynak yani hareketli nokta oldukları için gezegenler gibi değiller. O yüzden e, saatin net ve kesin olması çok önemli bunların belirlenmesi için. Yani biz reklamı işleminin kişinin varlık alemine çıktığı doğru doğum saatini tespit edebilmek için kullanıyoruz. Peki Hatice ne olur? Yani bir kişi e, yarım saat önce doğmuştur, 10 dakika önce doğmuştur. Az önce bir soru vardı. Mesela diyor 10 dakika önce doğduysam, yukarıda ben bulursam onu şey yapayım soruyu e, soran kişiye. Bu arada e, mesela yaz saat uygulamaları da var Türkiye'de malum. O konular üzerinde de çok ince hesaplamalar yapılır. O yüzden internetten bulduğunuz yükselenlerin bazen doğru çıkmayabiliyor. Onu da belirtmek istedim ayrıca. Evet ya o çok yas önemli. Çok evet. çok önemli. Şimdi o yaz saat uygulamalarını eğer zaten bilmiyorsanız ki birçok program bunları hesaplamıyor. Bizim bile kullandığımız programların yamaları var. Onlarla biz bunları şey yapıyoruz. Özel internetten bulup geliyorlar benim yükselenim şuymuş bakıyorum senin yükselen o değil senin yükselen bu diyorum. Hani e, bir de yani bir de o yaz saati uygulamaları var ya mehter takımı gibi. iki ileri bir geri falan. İyice hakikaten e, yani harita yorumunu iyice mahvediyor. O yüzden de onun e, piyasada özellikle internet sitelerinin verdiği saatler zaten yanlış. Yani birçoğu yanlış. Doğru olanlar da var. Bakıyorum bazıları ama bazıları yanlış ya. Ki bazıları da belli tarihler arasında doğanları doğru gösteriyor. Belli tarihler arasında doğanları e, yanlış gösteriyor. Şimdi bir soru gelmiş mesela Saat 3 doğum saati 5 dakika 5-10 dakika önce 5-10 dakika sonra değişir mi diyor evet, 4 değişir. dakikada bir e, ne, ne değişiyor Hatice 4 dakikada bir? 4 dakikada bir derece haritada e, Yani bir derece 4 dakikada bir değişir aslında Eğer sizin doğum anınız tam o 4 dakikalık ana denk geliyorsa bir yükselen yani burç Diğer yükselen burca geçmiş olabilir Evet. Ama bazen de şöyle oluyor ki, çok yavaş ilerliyor, bazı burç aralıkları belki 3 saatte ancak yükseliyor. Ee, o da değişkenlik gösterebiliyor yani. Evet. Bazıları da çok hızlı ilerliyor. Evet. Mesela şey vardır, astrolojide 29 derece anaertik derece diye bir kavram vardır. Evet. Sen 29 derecede doğmuşsundur, mesela 29 derece terazide doğmuşsundur. Kim evet. sen akrep misin terazimsin değil mi? Şimdi evet. orada e, ne oluyor? Ee, tam 29 derece teraziden 29-1 derece var aranda. Hadi bakalım 4 dakika 4 dakika sonra ne yapacaksın sen? Akrep Burcu'na geçeceksin. Ee, Akrep evet. Burcu mısın? Evet. Değil misin? Hadi bakalım. Bir de yani o 29 derecelerdeki ana artık derecelerde şöyle bir şey oluyor. Şimdi e, yükselen burcun hemen üstü 12. ev ya. Aslında bizim evet. İslami açıdaki kerahat vaktine denk geliyor. Hem yükselen hem de yükselenin karşısı tam böyle kerat vaktine denk geliyor. Özellikle de mesela bu şehri doğum yapanlar var ya, sezeryanlı doğum yapanlar, mesela hastaneden şey alıyor, randevu oluyor sabah 7'ye, 8'e, hemen diyor ben diyor orada doğumu yapayım e, sabah erkenden tam da 12. eve denk geliyor. Hadi bakalım hal başına şey, tam senin güneşin 12. evden geçerken çok büyük sıkıntı. Buna dikkat etmiyorlar mesela. Ondan sonra evet. yine orada e, 29 derece nasıl ana artık derece hani şeye denk geliyorsa 12. eve denk gelen bir güneş gibi oluyor. E, bir sonraki burç geçerken ve e, bu da o kişinin eee burç bunalımına belki neden oluyor. Başka bir duruma neden oluyor. Zaten bazı kişi ben, güneşini 12. evde tam açığa çıkaramadığı için gösteremediği için Orada yükselenini dış faktörlerle de anlamak çok zorlaşır. Yani kendi güneş borcuyla yükselenin ayrımını. Aynen öyle. İşte o yüzden de e, yani dakika yani 4 dakikada 1 derece fark ediyor arkadaşlar. Yani sizin doğduğunuz saatin 4 dakikası 1 derece fark ediyor ve o 1 derece bazen önemli anlamlara gelebiliyor haritanızda. Şans Şimdi, noktası da tabii bu konuda önemli bir faktör çünkü o da çok değişken. Kişiler şans noktan bu burçta diyebiliyor Hatça fakat yüksek ihtimalle doğru değil yani. He. O da çok hızlı bir değişken Arap he. noktası olduğu için. Şimdi birisi sormuş Semas Kay 01 demiş ki doğru doğru demiş yükselen burcu bulmak güven bulmak için doğru yükselen burcu bulmak için güveneceğimiz bir site var mı? Yok. Yok yani hangisi en güvenilir bilmiyoruz. Çünkü o adamlar da belli bir verilere göre yapıyorlar. Ve verilere göre yaptıklarında hani e, hangisi doğru bunu tamam biz de bilmiyoruz. Devam ediyorum. Sema Sky demiş ki 5-10 dakika önce sonra niye etkiler? Yükselen burcu değiştirir mi? Eğer yükselen burcu... ne değiştirir mi Sen cevap ver. Evet değiştirir. Yükselen burcu 5-10 dakikada olması değiştirebilir. Aynen öyle. Tabii değişimiz anına denk geldiyse değiştir. Ee, evet yükselen bulacağımız site var mı? Onu cevapladık. Ben sormuştu hocam. Bir diğer kişi demiş ki hocam güneş ikizler yükselen ve ay başak. Lütfen yorumlayabilir misiniz? Şimdi burada biz sadece rektifliği konusu konuşuyoruz ama kısaca ben e, şunu da söyleyeyim size. Eğer sizin güneşiniz ikizler yükseleniniz başak ise özellikle 30 yaşından sonra siz daha fazla içe kapanıp daha fazla karamsarlaşabilirsiniz özellikle de ayınızın başak olması zaman içerisinde obsesyonlarınızı arttırabilir bu obsesyonlara dikkat etmeniz lazım haritanın genel içinde yorum altta yorum ve almanız lazım tabi içinden çıkamadığınız durumlar varsa ve bu obsesyonları ve karamsarlıkları nasıl aşacağınızı öğrenmek isterseniz tabi ki Semaska demiş ki Evet, ben akrep diye biliyordum. Başka sitede terazi çıktı yükselen burcu. Al işte yani. yani evet, çok fazla örgüleri Annem diyor, üçte doğdun demiş. Ee, o zaman siz yap yapımıza göre mi belirliyorsunuz? Niye niye yakınmak özellik olarak? Yapınıza göre değil. Bak, deminden beri biz ne anlatıyoruz? De rektifikasyonu yaparken kullandığımız veriler var. Sizin evli tarihiniz... İşte yurt dışına çıkış, çıkış tarihiniz, emsi noktanız, ilk işe başladığınız tarih, hayatınızda önemli olayların olduğu tarihler var. Bunlar sizin haritanızın aksıları. Evet, bunlar yani. yoksa zaten hiçbir şekilde de bulamazsınız. O da ayrı bir kamu. Evet. Şimdi bir kişi demiş ki, Mina, Mina Zulzehra, 29 Mayıs 1987, Sabah 7'de doğdum. Benimle açıklar mısınız? Açıklayamayız çünkü neyini açıklayacağız? Yani burada bir soru yok ve bu bir diğer doğum tarihleri analizi isterseniz bu veriyle sizin haritanızı yorumlayabiliriz. Ama hani 29 Mayıs'ta doğmuşsunuzdur. Hani yükselenizi yani doğum e, güneş burcunuzu ve yükselenizi biliyorsanız benim burcum şu yükselenim bu. Hani şöyle bir durum var ve bu konuda ne diyorsunuz filan şeklinde sorarsanız burada ne şey yaparız yoksa bunu Hani şimdi programa girmek ve şey yapmak biraz zor. Baybars Bey demiş ki Arif Hocam siz rektifikasyon yapıyor musunuz? Rektifikasyonu Hatice Hanım yapıyor Baybars Bey. E, rektifikasyon işlemi için kendisiyle temasa geçebilirsiniz. Sema Sky demiş ki peki hocam ben oğlak doğum saatimde 3 gün ve yıl gerekiyor mu? Tabii ki. Rektifikasyon için Hatice ne gerekiyor? Yani doğumun bu gerekiyor hocam. Evet, doğum tarihinin net olarak doğru olması gerekiyor ve e, üç 3 saat aralığını geçmemeye çalışıyoruz biz ama yine 4 saati de inceleyebiliriz eğer hayatında e, fazlaca olay varsa önemli olay. Onu da inceleyebiliriz. Bakın size bir şey anlatacağım. Ben Türkiye'de eee rektifikasyon konusunda ciddi anlamda kafa yormuş birlerle mesela sohbet etme fırsatı buldum diyerek. E, bulmuştum. Onun şöyle bir cümlesi vardı. Hatice diyor ki bir insanın diyor doğum tarihi diyor altı günü geçikse diyor altı günü geçikse onun diyor işlemi diyor yapılamaz diyor. Yani. kafam diyor patlar diyor ve e, şu anda bile mesela bugün bayram Atatürk'ün doğum tarihinin yüzde yüz doğru olarak tespit edilemediğini biliyor muydun? Evet. E bu böyle bir olay var. Taça döktüm mesela rektifikasyonunu yapmaya çalışanlar var ve bu konuda gerçekten çok çaba açanlar var. Neden yapılamıyor biliyor musun? Çünkü gün belli değil. Gün belli değil. Bundan i̇şte dolayı. İşte Evet. Günün önemi burada çok fazla önemli. Bizim burada rektifikasyon olarak yaptığımız en önemli şey yükselen burcun dakikası ve derecesi. Yani siz doğum saatinizi en az 3 saatlik bir dilime indirmeniz lazım ki o rektifikasyon işlemi yapılabilsin. Değil mi? Evet, evet. Evet. Dolayısıyla yıl ve gün gerekiyor. Soru buydu. Ben neyim şimdi? Terazi mi, Akrep mi? Sizin e, Hatice Hanım'la temasa geçin de sizin yükselen burcunuzun ne olduğunu size söylesin. Ama e, dakikasını e, biliyorsanız eğer bilmiyorsanız ona rektifikasyon yaptınız Heman Hanım. Ders olur ise inşallah katılırım. Bizim e, arkadaşlar şu anda yani Kasım ayınız. Aralık ayında eğitim açacağız. Yeni eğitim. Şimdiden eğitime katılmak isteyenler e, mutlaka isimlerini yazdırsınlar bize. Bu bir. İkincisi de Lunaris TV adında bir YouTube kanalımız daha var bizim. Lunaris TV. Orada da e, her pazar saat 10'dan e, daha önce yaptığımız bazı dersler vardı. Onların kaldığını işte onları Lunaris TV'de yayınlamaya karar verdik. Her pazar saat 10'da. O yüzden de böyle astrolojiye merakı olanlar onları kaçırmasın YouTube kanalı Lunaris TV ama onlar bizim vereceğimiz dersle ilgili değil onlar tanıtım amaçlı dersler bunu da size söyleyeyim evet. Ders olur demişsiniz evet dersler başlıyor Seman yine demiş ki Yok hani başarmış Yükseleni ama başka benzemiyor demiştiniz ya, birisi için doğum saatte konuşurken. Evet. Be benzemiyordu, evet aynen. Çünkü o site ya da birisi rektifikasyon yaptırmış, yanlış olmuş. 31, 12, 28 oğlak, 3 olmaz mı? Önemli olay döngüler yaşıyorum, aynen. Yok, bunun için mutlaka rektifikasyon danışmanlığı almanız lazım. Orada ki döngüler yaşıyor olmanızın rektifikasyonuna hiçbir ilgisi yok. Orada tamamlanmamış karmadan dolayı o döngüleri yaşıyorsunuz. Sema Sizi ve Hatice Hanım'ı zevkte takip ediyoruz demiş Sevgi Merve İlmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Sevgi Merve İlmaz demiş ki MC 22 derece oğlak. 10. evi açıklar mısınız? Demiş. Yani 10. evinizin oğlak ise sizin ee, Burada yani mesleğinizi icra ederken son derece çalışkan ve kafanızda hiç bitmeyen iş olduğunu gösteriyor. Özellikle çalıştığınız durumlarda Dördüncü ee, evinizde yine yengeç var. Ailenize de düşkünlüğünüz var ama iş çalışmaya geldiği zaman şartların birini dindir bir kaldırıyorsunuz. Sevgi Merve İlmez. Evet. Evet Sema Hanım demiş ki, evet hocam ya Atatürk Ocak ayında mı? Ayında mı doğmuş diyorlar diyor demiş olabilirler. Biz sadece hani kesin olarak tespit edilemediğini söylüyoruz. Önemli olayların tarihlerinden bulunamaz mı demişsiniz. Zaten önemli olayların tarihlerinden buluyoruz ama Atatürk'ün mesela bütün savaşları, bütün hayatı, bütün olayları belli olduğu halde gün belli olmadığı için yüzde yüz tespit edilemiyor arkadaşlar. Biliyorum hep edin YouTube kanalınızı. Şimdi takipte olduğunuz astrologu YouTube kanalı ama Lunaris TV diğer kanalımız arkadaşlar. O eğitimler ürünler liste çıkacak. Seman demiş ki derse katılırım inşallah demiş. inşallah. Evet. Hatice Hanım bize bu ile alakalı biraz daha bilgiler verirseniz, o aldığınız notlarla bize paylaşırsanız, biraz bizim ilmimizi ve dinleyenlerimizin bu konulardaki bilgilerini de artırırsak çok güzel olur. Aslında yayının başından itibaren bayağı birçok şey anlattık. Çok fazla eklemek istediğim bir şey kalmadı ama sizin e, şu an sanırım bir kampanyanız var. Ondan da bahsedebilirseniz Arif <gülüyor> Hani e, doğum haritası danışmanlığı alan kişiler üzerine. İlk Hı -hı. kaç kişi şu an tam hatırlayamıyorum. Arkadaşlar Rek normalde hani rektifikasyon danışmanlıkları ücretle şöyle biz de yani normal doğum haritası danışmanlığı alan kişilerin eğer şeyleri belli değilse, dakikaları belli değilse onları rektifiye işlemi yapılması için Hatice Hanım'a yönlendiriyoruz. Hatice Hanım'dan rektifikasyon yaptırmak isterseniz bizden danışmanlık almak isteyip de Hatice Hanım'dan rektifikasyon danışmanlığı almak isterseniz danışmanlık rektifikasyon danışmanlığının bedelini %50 indirim yapıyor. Size onu söyleyeyim. E, fiyatıyla alakalı konuyu siz kendisine söylersiniz, sorarsınız o da size e, o konuda bilgi verir. Rektifikasyon çok önemli bir iş. Çok önemli bir işler. Çünkü haritanızın doğru yorumlanabilmesi için rektifikasyon yaptırmanız gerekli. Yani hayatına ben... sözünüzü kesmeyeyim. Bariz önemli olaylar varsa işte az önce bahsettiğimiz gibi evlilik, tarihi boşanma, ayrılık, çocuk doğumu, Has, önemli bir hastalık, iş yerini taşıma, mesleği, yani mesleğinizi ne zaman başlatıp bitirdiğiniz resmi tarihleri, e, yurt dışına ne zaman çıktınız bu gibi konular net olarak belliyse hayatınızda bunlardan çok e, önemli fayda sağlıyoruz bu çalışmada. Çünkü çok ince ayarlı hassas e, hesaplamalar var o yüzden bunlar oldukça önemli yani rektifikasyon çalışması için onu söyleyeyim tekrar. Aliye ve Güne demiş ki selam iyi akşamlar iyi akşamlar Aliye Hanım yükselen terazi ve akrep arasında kaldım ikisi arasındaki farkı ne olur güneş burcum, yengeç satürn döngümü yaşadım şimdi e, terazi ve akrep arasında çok büyük bir fark var eğer yükselen terazi ise başka bir kader yaşarsınız yükseleniz akrep ise bambaşka bir karakter, şey yaşarsınız kader yaşarsınız bu çok önemli bir fark. O yüzden de bu ikisinin arasında kalmak, hatta bu ikisinin arasında kalıp da e, satürn döngümü yaşadım demek bile yani yaşınız tabii bayağı ilerlediyse yaşadım dersiniz ama e, dediğim gibi Belki mutlaka, başka unsurlar vardır orada yani. Hı -hı. Tabii. Mesela şöyle de bir durum oluyor. Ya ben işte yükselenim, e, teraziyim işte. Ben hep akrebe bakıyordum ya da akrep işte teraziye bakıyordum. Şimdi şöyle bir sonraki burcun özelliklerini yaşarsınız progresyon haritalarınızda. Bu progresyonda sizin o burça geçmiş olmanız yükseleninizin o burç olduğu anlamına gelmiyor. Siz onu hissedeceksiniz yaşınız ilerledikçe bir sonraki burçların özelliklerini. Ama yükselen burç demek o burç demek değil. Dolayısıyla yükselen burç sizin natal haritanızda yani yoğun haritanızdaki en önemli şey. Çünkü orası kaza noktası, kader noktası, kaderi icra etme noktası, kaderi icra etme noktasında başınıza gelecek, gelebilme potansiyeli olan olaylar yükselen burcun saati, dakikasını bilerek e, öngörülerde bulunmak size daha fazla şey kazandırır. Bir de mesela yükselen, terazi mi, Şimdi bütün burç yorumları yükselene göre yapılıyor. Tamam mı? E, dolayısıyla sizin için yükselen, akrepti mi, terazi mi çok büyük fark var. Değil mi? Evet. Hocam karma dediğiniz diyor Sema Hanım ya e, dediğiniz de diyor karma İslam'a İslam'da var mı yani şöyle mi oluyor geçmişteki büyüklerimiz yaşadığı travmaları olumsuz ve zayıf huylarına DNA gen aktarımıyla mı oluyor karma bu karma mı oluyor evet bu karma oluyor yani şimdi karmanın anlatımında iki tane şey var bir tanesi reenkarnasyon inancıyla reenkarnasyon inancıyla anlatılan bir karma var bu, bu karmaya inanmıyoruz çünkü evet. Ben kendi adıma ahirete inanıyorum ve dolayısıyla eğer siz ahiret dediğimiz kavram, öbür dünya dediğimiz kavramı kaldırdığınız zaman bu dünyayı ölüp, ölüp tekrar dirilip gelmenize neden oluyor? Tekrar tekrar dirilip geldiğiniz düşündüğünüzde de burada hayatınızda yapmamanız gereken yanlışları yapmama gibi bir şey zorunlu. Bu bozuk inan sisteminde Hindistan'da büyük ortaya çıkıyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ineye tapan şeyler. Bizim İslam'ımız. Kapısaldığımızı evet. isteyebilir miyim? Kızım var da 3 yaşında, o da uyandı galiba. Bu tamam. Zaten konumuz bitti, sizi de dinlemeye devam ederim ben. Tamam. Şuradan, i̇yi akşamlar diliyorum herkese. Kusura bakmayın. Tamam, için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İyi Hatice, gelmiyor. İyi akşamlar. Can yeni ben sürdüreceğim, sorduğun sorulara. Sen şeyi, şeyi kapatabilirsin Hatice. Ben nasıl kapatacağım onu bilmiyorum. Şu an. Şeyden çık. E, tamam. Tamam. Şimdi bir soru geldi. İslam inancında karma var mı? İslam inancındaki karmanın adı kul hakkı sistemi tamam mı? Kul hakkı sistemi bir neslin yaptığı durumlar bir sonraki neslin çocuklarından, torunlarından, torbalarından çıkıyor arkadaşlar. Yedi göbek çıkıyor tamam mı? Dolayısıyla da e, İslami anlamdaki karma bu. Yani kul hakkı sistemi. Ama kul hakkı deyince sanki böyle hacı hoca bir durumdan bahsediyormuş gibi algılandığı için karma deyince astrolojide herkes neyin ne olduğunu anlıyor. Tamam devam ettik. Bir hocam bir ayette diyor ki güneş kendi yörüngesinde devam ediyor. Ya, ediyor ya güneş hareket mi ediyor? Tabi hareket ediyor. Ve su tecrili müstegarillehe zerke takdirul aziziz alim diyor. Nerede diyor? Yasin suresinde diyor. Şimdi bizim güneş, güneş sistemiyle beraber, bak güneş sistemiyle dönerek bir yere doğru gidiyoruz biz. Şu anda hani gelinen son noktada gibi bilgiler bu noktada. Hani sadece ilk önce dünyayı sabit sanmışlar, güneş onun etrafında dönüyor sanmışlar. Sonra olay gelişince güne, dünyanın da döndüğünü sanmışlar, dünyanın güneş etrafında döndüğünü hesaplamışlar. Ve güneş sistemiyle beraber e, şu anda komple dönerek gidiyoruz bir yerlere. Devam ettiğimizde bu ayrıntı ince çizgi bu devir ile mi düşüneceğiz DNA geni ile ayrıntı ince çizgi. Yani burada da işte bahsettiğiniz şey e, genetik aktarımla beraber ruh aktarımı diye bir kavram var arkadaşlar. Ruh aktarımı mitokondillerde bilgiler birikiyor bir sonraki nesillere geçiyor. Ruh aktarımından kastımız insanın aslında. İslami olarak bakıldığında bir ruhu yoktur. İslami olarak bakıldığında insanda nefs vardır. Biz ruhumuzdan üfledikler. Kişi öldünce de o ruhu gene, geri alındığını söylüyor. Dolayısıyla ruh hiçbir zaman insana ait bir olgu olmayıp emri ilahi olarak kalıyor. Allah'a ait bir olgu. Aynı avatardaki o ruh ağacı var ya yani size ölürken canlıyken veriliyor. Orada o ruha bir katkı sağlıyorsunuz. Artılarla, eksilerle, pozitifle, negatifle, günahla, sevapla artı kazandırıyorsunuz. Negatifler kazandırdığınız zaman sizden oruç çekildiğinde bir sonraki nesle aktarılırken bir sonraki de o yine bir önceki neslin yaptığı naniklerin durumuna göre aktarılıyor ne bileyim savaştan kaçmışsınızdır Mars yengeç retroda dünyaya gelsiniz falan işte o zaman da onlar size aktarılıyor ki bunları düzelt cesaretini tekrar topla harekete geç falan filan gibi durumlar şimdi Sema Hanım demiş ki öpüyoruz kızınızı Evet Hatice Hanım size uğurladık. Hocam diyor kendimi terazi gibi hissediyorum. Karakter olarak ama bazen akreplikte hissediyorum. Pultu akrepte olabilir. Bunun rektifikasyonu gerekir Ali Yevhan'ın. Sema Hanım demiş ki evet Yasin Suresi'ne. Evet sürükleniyorum düzenim. Sürüklenme demeyelim de bir yere doğru gidiyoruz diyelim. Evren çok büyük. Evet aynen öyle. Evet değerli arkadaşlar böyle bir canlı yayın yaptık ve yaptığımız bu canlı yayına hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Normalde Instagram'dan çok canlı yayın yapmıyorduk biz. Genelde bizim canlı yayınlarımız YouTube kanalımızda oluyor. Ve Astrolog Arif YouTube kanalını hepinizi bekleriz. Ve aynı zamanda Lunaris TV yarın saat 10'da ilk bölüm yayınlanacak. Ve her hafta pazar günleri astroloji eğitimleri olacak. Orada 18 haftalık bir eğitim planı var ama onlar dediğim gibi biraz daha tanıtım amaçlı ama orada çok güzel bilgiler olacak. Bizim asıl eğitimimiz Aralık ayında başlayacak bu eğitimlerde yer almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Doğum haritası analizi almak için benimle temasa geçebilirsiniz. Ektifikasyon çalışması yaptırmak için Hatice Hanım'la temasa geçebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese güzel akşamlar diliyorum.